Arkadaşlar selamlar. Ben Sevmeyli Hoca. Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız. 11. haftada yani son haftamızda olasılık konusunu bugün bu videoda seninle beraber işleyeceğiz. Dersen önce bir abone ol sonra videoyu beğen ve ben de dersime başlayın. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şimdi bize demiş ki bakın örnek uzayın tanımını yapmış. Örnek uzay. Yani bir uzay var uzayın örneğini mi vereceğiz? Hayır öyle bir şey değil. Sonucu belirsiz bir deneyde muhtemel olan tüm sonuçların kümesine Biz örnek uzay diyoruz bakın sonucu belirsiz olan bir deney Sonucunun belirsiz olması şart Ve muhtemel olan tüm sonuçların kümesine biz örnek uzay diyoruz Mesela bir madeni parayı attığın zaman sonucunun ne olduğunu bilemezsin değil mi? Ama muhtemel olan sonuçlar vardır Ya yazı gelir ya da tura gelir Dolayısıyla e örnek uzay olmak üzere bu örnek uzayın elemanları yazı ve turadır. Bunları Y ve T diye kısaca gösterelim. Peki iki tane madeni para atarsak o zaman ne olur? İki tane madeni para atarsak ikisi de yazı gelebilir. Birisi yazıyken öteki tura. Birincisi turayken öteki yazı. Ve ikisi de tura gelebilir. Dolayısıyla benim örnek uzayımın iki, iki tane madeni para atıldığı zaman... Örnek uzayımın eleman sayısı kaç olacaktır? S'e 4 olacaktır. Buradaki S'e'miz kaçtı? 2'ydi Peki... Şimdi zar düşünelim. Hilesiz bir zar düşünüyoruz tamam mı? Bu hilesiz zar atıldığı zaman muhtemel sonuçlar nedir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Bunlardan harici başka bir şey gelebilir mi? Hayır tabii ki yani zar şöyle köşesinin üstünde falan durmaz. Kırık zar diyoruz ya, öyle bir şey durmaz. Pekala tabii düz bir zemine atıyoruz zarı da. Yani tavlada bazen böyle kırık gelir ya onu istemiyoruz. Dolayısıyla muhtemel sonuçlarımız kaç taneymiş? 6 tane. O zaman bunun S.E.S'i kaçtır? 6'dır yani örnek uzayının eleman sayısı. Peki 2 tane zar atılımsa o zaman ne olur? 2 tane zar atıldığı zaman şimdi bunu oturup tek tek saymayacağız. Bunların yöntemi de var. Ee, ese arkadaşlarım şu olur. Mesela 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Şimdi 2'lere geçiyorsun. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. 3'lere geçtiğin zaman da aynı. 4'lerde de 5'lerde de 6'da aynı. O zaman burada 6 çarpı 6 yani... 2 tane zarın üzerinde kaç tane sonuç varsa 6 şart tane 6 çarpı 6 diyorsun Demek ki buradaki se'miz kaçmış 36 ymiş. O halde biz bunları biraz genelleştirebiliriz bu örnek uzayın eleman sayılarını En tane para atıldığı zaman Paranın kaç tane yüzü var 2 tane O zaman sen diyorsun ki Bunun örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeri endir En adet zar atılırsa Zarın kaç tane yüzü var 6 tane O zaman 6 üzeri endir diyorsun Sen örnek uzayın eleman sayısına Not olarak da imkansız olay ve kesin olay. Şimdi imkansız olay dediğimiz olay arkadaşlarım zaten adı üstünde. Ke gerçekleşmesi imkansız olan olaydır. Ve biz imkansız olayı sevgili arkadaşlarım olasılık değerine sıfır diyeceğiz. Kesin olay da gerçekleşmesi kesin olan bir olaydır. Ve bunun da olasılıktaki karşılığına biz 1 bir diyeceğiz. Birazdan olasılık fonksiyonunu da gösterdikten sonra 1'i ve 0'ı daha da iyi anlamlandıracaksın. 0 ve 1. Mesela bir olayın gerçekleşme olasılığını düşünelim şimdi mesela. En küçük ne olur? 0 olur. Sen bir olayın gerçekleşmesi olasılığına eksi 3 diyebilir misin? Diyemezsin. Hiç böyle bir şeydi. Duymamışsındır zaten daha önce. Ee, ama bak şunları duymuş olabilirsin. Ben sana söyleyeyim. Ya bazen diyoruz ya işte abartı ya bu matematik değildir bu abartı bir cümledir mesela ya işte diyorsun ki ya bu soru kesin çıkar sınavda yüzde bir milyon çıkar diyorsun. Yüzde bir milyon ne lan? Yüzde bir milyon diye bir şey var mı ya? Yüzde bir milyon olasılık hesabı yani yüzde bir milyon diye bir şey var ama olasılık hesabı yaparken böyle bir cümle kurman tamamiyle yanlış olur. Yüzde bir milyon diye bir olasılık yoktur. Bir olay kesinse 1'dir. Peki o 1 dediğimiz şey ne? Aslına bakarsanız %100'dür. Biz bunu ilkokta böyle okuyorduk değil mi? %100. Ya 100 bölü 100 ya %100. ikisinden biri şeklinde okunuyor ama sen bunu %100 yani şu şekilde okursan %100 bunu da bu şekilde yazmayı sonradan öğrendin. E %100 demek aslında neymiş? 1'miş. İmkansız olay da zaten %0. %0'u nasıl okuyorsun? %0. Bak bu şekilde de yazılabilir. Sıfır bölü yüz, yüzde sıfır ya da kendisi zaten direkt sıfırdır. Bu da aynı şekilde. Yüzde yüz diye okursun, yüz bölü yüzde diye okursun ya da direkt bir diye okuyabilirsin. Şimdi imkansız olay ve kesin olay bunlar. Burada gençler hani mesela örnek veriyorum. imkansız olaya bir örnek verelim. Bir zar atıldığı zaman, bir zar atıldığında sen de yaz benimle beraber. Bir zar atıldığında... Eee... Üst yüze gelen sayının üst yüze 7 gelme olasılığı. Şimdi bir tane zar var. Üst yüzünde 7 var mı? Yok. E 7 gelme olasılığı nedir o zaman? E sıfırdır. Değil mi? Sıfırdır. Peki o zaman şöyle düşünelim. Bir zar atıldığında pardon bir madeni para atıldığında diyelim. Bir madeni para atıldığında, atıldığında üst yüzüne üst yüze. Yazı veya tura gelme olasılığı. Yazı veya tura gelme olasılığı. Bak bu nedir? E zaten ya yazı gelir ya da tura gelir. İkisinden birisi. Yazı veya tura gelme olasılığı diyorsan bunun olasılığı 1'dir. E, zar atıldığı zaman 300'e 7 gelme olasılığı 0'dır. Bak biri imkansız olay, öteki kesin olay. Anlaştık. İmkansız ve kesin olay e, karşımıza bu şekilde sevgili arkadaşlarım çıktığı zaman bunları bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi bir notumuz daha var. Örnek uzayın tüm alt kümelerinin kümesinden 0-1 kapalı aralığında tanımlanan Ve aşağıdaki aksiyonları Aksiyonları Şurası aksiyon değil arkadaşlarım Aksiyonları ikisi farklı şeyler değil mi? Aşağıdaki aksiyonları sağlayan Her P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu Ve bu E'nin alt kümesi olan A olayının P A görüntüsüne de A'nın olasılığı diyoruz Şimdi bak iyi dinle Biz bu fonksiyonu Biz bu fonksiyonu Nereye tanımlıyoruz? Örnek uzayın alt kümelerinden 0 1 kapalı aralığında tanımlıyoruz. Yani bir olayı, bir olayı alacağız e, evrensel kümedeki, örnek uzaydaki elemanı alacağız. O elemanın sayısal bir karşılığını bulacağız. O sayısal karşılık da 0 ile 1 arasında olacak. Neden 0 ile 1 arasında? Onu bir düşündünüz mü? Çünkü arkadaşlar, bir olasılığın az önce bahsettik ya, alabileceği en küçük değer 0'dır. En yüksek değer de 1'dir. Eğer sen bir soruda bir olasılık hesabı yaptın ve bir işlem hatasına dayalı olarak Umarım işlem hatasıdır İşlem hatasına dayalı olarak gittin sonucu 3 bölü 2 buldun Ya kardeşim hatalısın işte 3 bölü 2 diye bir olasılık olamaz Birden büyük olamaz olasılık 0 ile 1 arasındadır Ve arkadaşım buradaki PA'nın PA görüntüsüne A'nın olasılığı diyoruz Bak şöyle bir şey gördüysen olasılıkta bu A olayının gerçekleşme olasılığı diye okunacaktır. Tamam mı? A olayının gerçekleşme olasılığı. Peki A olayının üzerine şöyle bir çizgi çekersek bu ne anlama gelir? Ve bunu da şöyle P içerisine alalım. Bu da nedir biliyor musun? A olayının gerçekleşmeme olasılığıdır. Anlaştık mı? P A A'nın gerçekleşme olasılığı. P A'nın de A'nın gerçekleşmeme olasılığı olarak Düşüneceksiniz çünkü burada dikkat edin A bir kümeydi Dolayısıyla A'nın değili diye okumuyoruz bunu Nasıl okuyoruz A'nın tümleyeni diye okuyoruz Peki şurada 3 tane bilgi var Onları da okuyalım A kümesi örnek uzayın alt kümesi ise PA mutlaka ama mutlaka 0 ile 1 çıkmalı dedik Bu 1 cepte Örnek uzayın tamamının gerçekleşme olasılığı 1'dir Çünkü örnek uzaydır kendisi Yani mesela şöyle düşün Galatasarayla Fenerbahçe yapıyor. Hatta bu hafta sonu Beşiktaş'ta Fener'in maçı var, değil mi? Beşiktaş'ta Fenerbahçe yapsın. Sanırım Fenerli taraftarları da içeri almıyorlarmış Öyle bir duyum aldım. Ben Galatasaray'lı. <gülüyor> Rakiplerimi araştırıyorum. Beşiktaş'ta Fenerbahçe yapıyor. Şimdi bu maçın sonuç olarak, bak skor olarak demiyorum, sonuç olarak nasıl bitebileceğini düşünelim. Mesela Beşiktaş kazanır, bu bir sonuçtur. Fenerbahçe kazanır. Bu bir sonuçtur. Maç berabere biter. Bu da bir sonuçtur. Beraberlik de bir sonuçtur, değil mi? Şimdi kaç sonuç var? 3. Yani örnek uzayımın içerisinde muhtemel sonuçlar bunlar. Örnek uzay kaç elemanlı? 3 elemanlı bir örnek uzay var. Peki, şimdi örnek uzayı düşünelim. Örnek uzay nedir? Beşiktaş kazanır, Fenerbahçe kazanır, berabere biter. Peki, tüm bu 3'ünün üçün, yani Fenerbahçe kazanır veya Beşiktaş kazanır veya berabere biterin olasılığı nedir? E birdir. Çünkü bunun dışında başka bir olay yok ki zaten. Hani şöyle düşün. Sana soruyorum. Ya bu hafta sonunki ki derbi ne olur? Sen de diyorsun ki ya Beşiktaş kazanır. Eee? Ya Fener kazanır. Eee? Ya da beraber biter. Zaten tüm ihtimalleri saydın. Tabii ki bunun sonucu bir çıkacak. Çünkü kesinlikle tahmin etmiş olursun. Üçünü de sayıyorsun çünkü. Tamam. Pekala. Bir diğer bilgi de. A kesişim B eğer boş küme ise A kesişim B boş küme olunca kümeler ne oluyordu? Ayrık oluyordu değil mi? Ayrık iki tane küme bak hop, hop. Birisi A kümesi birisi de B kümesi Bunlar ayrık kesişimi yok kesişimi boş A veya B'nin gerçekleşme olasılığı diye okuyoruz burayı A veya B'nin gerçekleşme olasılığı nedir? A olayının gerçekleşme olasılığı artı B olayının gerçekleşme olasılığıdır Eğer A ile B Eğer A ile B Bunların kesişimleri boş küme olmayaydı. A ve B. O zaman P A birleşim B ne olurdu gençler? O zaman bak şu olurdu. P A artı P B. Eksi P A kesişim B. Şimdi ben şunu nasıl okumuştum? A veya B'nin gerçekleşme olasılığı. Bak A birleşim B deyince nasıl okuyormuşum? A veya B'nin gerçekleşme olasılığı. Peki kesişim olunca nasıl okuyacağım ben? A ve B'nin gerçekleşme olasılığı. ikisinin birden gerçekleşme olasılığı. Tamam. Tabii daha zor bir ihtimal olacağı için birazdan sonuçları. Neden bunların çarpılır bazıları toplanır onları da anlatacağız. Şimdi bir diğer not. Boş küme bunun olasılığı. Boş kümenin olasılığı demek ne demek arkadaşlar? Tabii şöyle. Bu P'nin içerisinde yazılan kümeler biliyorsunuz ki örnek uzayın altı. Kümeleriydi örnek uzayın alt kümeleri ve örnek uzayın alt kümelerin içerisinde e, Gençler P boş küme dediğimiz kavram şu kavram e, Onu şimdi nasıl soyut olarak ben size anlatayım yani Örnek uzayın içerisindeki elemanlardan hiçbirinin gerçekleşmeme olasılığı gibi düşünün nedir sıfırdır peki B A B'nin alt kümesi yani A'yı kapsıyor ise Mutlaka ama mutlaka A'nın gerçekleşme olasılığı B'nin gerçekleşme olasılığından daha küçük veya eşittir. Aynı şekilde şurada verdiğimiz bilgi bakın burada da PA birleşim B A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi ikisinin beraber gerçekleşme olasılığı bunu çıkarıyoruz. Ve gençler az önce şunları nasıl demiştik A'nın gerçekleşme olasılığı peki şu neydi A'nın gerçekleşme olasılığı ben A'nın gerçekleşme olasılığını nasıl bulurum birden çıkarırım. Şimdi bunun içinde hemen kabaca ufak bir örnek verelim. Mesela hafta sonu ki derdi güzel bir örnekti. Beşiktaş'ın kazanma olasılığı varsayalım ki %40. Tamam. Şimdi Beşiktaş'ın kazanamama olasılığı ne? O da %60'tır değil mi? Başka bir ihtimal gelir mi aklına? Bir video geldi aklıma. <gülüyor> Videoda diyordu ya tam yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki işte böyle bir ürünü övüyor diyor ki işte bunun diyor %60'ı diyor dana eti diyor, diyor %70'i diyor, tavuk eti diyor, %30'u da bilmem ne eti diyor. Arkadaş hepsini toplayınca %100 etmesi gerekiyor değil mi? <gülüyor> Adam ürününü överken de bu böyle bir hata yapmazsın. Neyse 45 Beşiktaş kazanacaksa Beşiktaş'ın kazanamama olasılığını sen nasıl %60 bulursun? Şöyle bu %40'ı sen 2 bölü 5 olarak ee, yazmayı biliyorsun 40 bölü 100 %60 da 60 bölü 100'den aslında 3 bölü 5'tir Bak şimdi Beşiktaş'ın kazanma olasılığı buysa kazanamama olasılığı 1-2 bölü 5'tir Yani 3 bölü 5'tir Dolayısıyla sen bundan kaynaklı %40'ı %100'e tamamlayacak olan şey %60 olduğu için buna direkt kafan %60'a gider Tamam? Dolayısıyla nasıl yapıyormuşuz Bir şeyin gerçekleşme olasılığını Birden gerçekleşme olasılığını çıkararak Hesaplıyormuşuz gençler bir not daha yetmiyor notlar bugün bitmiyor arkadaşlar. A kümesinin ee, eleman sayısı bize istenenlerin sayısını verecek soruların içerisinde. E'de yani örnek uzayının eleman sayısı da olabileceklerin yani muhtemel olayların sayısı. Eğer ben gidip istenenlerin sayısı olması istenenlerin sayısını örnek uzayın eleman sayısına bölersem işte o zaman neyi bulmuş oluyorum biliyor musunuz? A'nın gerçekleşme olasılığını bulmuş oluyorum. Umarım anlat anlatabilmişizdir. Yani burada şöyle e, düşünelim. Mesela bunun için bir örnek düşünelim. E, az önce zar örneği vermiştik değil mi? Zar örneğinin iki tane zar, iki tane zar. Peş peşe atıldığı takdirde bunların örnek uzayının eleman sayısı neydi? 36 idi. Nasıl buluyorduk bunu? 6'nın karesi. Peki o zaman ben şöyle diyorum. Bu zarın, iki zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamının 4 olma olasılığı. nasıl 4 olur? Mesela biri 1 gelir, öteki 3 gelir. Bir de biri 3ken öteki 1 gelebilir. Veya biri 2 iken öteki de 2 gelebilir. Başka bir ihtimal var mı gençler? Yok. Peki kaç tane durum varmış istenen duruma dedi kaçmış? 3. Tüm duruma dedi kaç? 36. Sen gidip sen gidip 3'ü 36'ya bölersen, yani 1/12 dersen işte bu sana bu olayın gerçekleşme olasılığını verir diyebiliriz. İstenenleri yukarı, Önce hepsini sayıyorsun. İsteren kısımları yukarı, tüm durum adedini aşağı yazdığın zaman bunların arasında bir kesişik çizgi zaman olasılığı bulmuş oluyorsun. Olasılık dediğimiz şeyi bulurken sorunun %80'ini, %90'ını, bundan sonraki sorularda göreceksin, %80'ini, %90'ını permütasyon ve kombinasyon. Yani sayma kullanarak hallediyorsun. Sorunun geriye kalan onlu kısmı ise olasılık. Sadece geriye biraz düşünmek kalıyor. Başka hiçbir şey değil. Tamam? Yani eğer bana bazı öğrenciler diyor mesela. Ee, diyor ki hocam diyor permütasyon ve kombinasyonu çok iyi yapıyorum. Fakat diyor aa, olasılık ah olasılık çok kötü. Ulan ne alaka sen zaten 90ı yapmışsın. Yani olasılığı yaparken kullanırken sorun, soruların çoğunda zaten %80'inde %90'ında sen zaten permütasyon kombinasyon kullanıyor. Sen permutasyonu kombinasyonu saymayı yapıyorum deyip de olasılığı yapamıyorsan işte o zaman ben sana az önce kurduğum cümleyi kurarım. Ulan ne alaka? Tamam alakası yok yani, yapılabilir arkadaşlar, zor değil ve permütasyon, kombinasyon işin içinde zaten, tamam? O konularda kendini özellikle yetkin hissediyorsan olasılıkta başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Şimdi neredeyiz örneklerdeyiz, hadi bakalım. Bir çift zar atıldığında, üstte okunan sayıların toplamının 9 olma olasılığı kaçtır? Şimdi çift zar dediği ikili zar, az önce söylemiştik örnek uzayımızın eleman sayısı nedir? 6'nın karesi 36 idi değil mi? Diyor ki üstte okunan sayıların 9 olma olasılığı. Üstte okunan sayılar nasıl 9 olur? Mesela en küçüğünden başlayalım. 3 için 6 olur. Değil mi? 6 içinde 3 olur. 4 için 5 olur. 5 için 4 olur. Başka var mı? Başka yok. Peki kaç tane istenen durum var? 1, 2, 3, 4. 4 tane istenen durum var. O halde gençler ne yapıyoruz? 4'ü 36'ya bölüyoruz. Ve olasılık hesabımız ne oluyor? 1 bölü 9 oluyor. Yani 9 olma olasılığı 1 bölü 9muş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Geçtim ikiye. Şimdi beş tane kırmızı, dört tane mavi, üç tane sarı top var. Hemen gösterelim. Bak beş tane kırmızı top var. Bir, iki, üç, dört, beş tane kırmızı top var. Dört tane mavi top var. Bir, iki, üç, dört. Üç tane sarı top var. Sarıyla da iki defa yazacağım herhalde. Bir, iki, üç tane sarı top var. Güzel. Şimdi diyor ki torbadan aynı anda üç tane top çekiliyor. Aynı anda üç tane top çekiyoruz arkadaşlar. Çekilen topların ikisinin kırmızı, birinin sarı olma olasılığı. iki tane kırmızı, yani şu istemiyor bak. iki tane kırmızı, bir tanesi de ne olsun istiyor? Sarı olsun istiyor. Peki, bu olasılığı ben nasıl hesaplarım? Şimdi öncelikle yapılan şey, torbadan üç tane top çekilmesi. Bak, başka hiçbir şey değil. Olayımız, olay, torbadan üç tane top çekilmesi. Peki bu torbada kaç tane top var? Toplamda 12 tane bu torbada top var. 3, 4, 5... Peki 12 toptan 3'ünün çekilmesi bana tüm olayı vermez mi? Verir. Vallahi de billahi de verir. 12'nin üçlüsü nedir o zaman? 12 çarpı 11 çarpı 10'dur. Ben bunu 3 faktörüyle bölersem yani 6'ya bölersem çat çut 2 kaldı. 2 kere 10 20 20 kere 11 220 yapar. Demek ki benim SE dediğim örnek uzayının eleman sayısı 220'ymiş. 220 alt tarafa yazılacak. Bu bir ikincisi istenen durum. İstenen durum ne? İkisinin kırmızı birinin sarı olması. Kaç tane kırmızı var? Beş tane. O zaman ben beş tane kırmızıdan ikisini seçerim. Çarpı yanına da üç tane sarıdan birini seçerim. Beşin ikilisi ondu. Üçün birilisi de üçtü. Çarparsanız ne gelir? Otuz gelir. O halde istenen durum adeti de otuz taneymiş. Otuz da yukarı yazdım. İşte soru bitti. Bakın ne yaptık? Kombinasyon kullandım. Kombinasyon kullandım. Kombinasyon kullandım. Tamam. İstenen durum adetlerini sayma yöntemleriyle buldum. Olasılık kullandığım tek yer aha burası. 30'u 220'ye bölmek. Sıfırları götürürsün. 3 bölü 22. Şu sıfırları götürürken bile olasılık kullanmıyorsun. Tamam o kadar yani. 3 bölü 22 benim cevabım olur. Geçtim 3'e. 5 tane kırmızı, 4 tane mavi, 3 tane sarı top bulunan torbadan çekilen top geri atılmıyor bu sefer. Bak aynı toplar var ama bu sefer geri atılmıyor tamam mı? Yani ben size alayım şöyle. Hopp. Şöyle çalalım buradan. Aşağı götürelim. Tabii sen bunları tekrardan yazmak zorunda kalacaksın ama kusura bakma tamam mı? Hocalara sinir olurdum. Öyle bir şey yapınca. Neyse. Böyle tahtı üstünü silerdi sadece. Yeni soruya buradan devam ediyoruz derdi hoca. Sinir olmazdım da. Yani böyle bir kıl olma durumu olurdu yani. Hani düşünsene ben onu deftere baştan yazıyorum. Bir de derdi ki ne, ne kadar yavaş yazıyorsunuz derdi. Ama çok seviyordum matematik hocam ya yani, lisede. Neyse. Şimdi bu da toplar var. Bu sefer 3 tane top çekiyoruz ama çektiğimiz topu geri atmıyoruz. Yani bir tane çektik. Tamam. Bir tane çektik onu kenara koyduk. Bir tane daha çektik kenara koyduk. Bir tane daha çektik, çektik kenara koyduk. Diyor ki buna göre birinci top diyor kırmızı gelsin diyor. İkinci top diyor sarı gelsin. Üçüncü top da mavi gelsin diyor. Şöyle. Sarı. Pardon. Kırmızı, sarı, mavi. Bunu istiyor. Peki. Şimdi o zaman biz ilk çekeceğimiz top İlk çekeceğimiz topun kırmızı olma ihtimali. Kaç tane kırmızı var? 5 tane. 5'in e birisi. Bir tane top çektiğimiz için 5'in birisi yazmana gerek yok. 5'in birisi zaten 5'tir. Bölü e toplam 12 tane topun içinden çekmedim mi ben bunu? Evet. O zaman 12'nin birisi yani 12. Çarpı Şimdi kırmızılardan bir tanesini çektim. Dolayısıyla şunu eledim. Onu maviyle göstermeyelim. Siyahla gösterelim. Bu elendirdik bir tanesini. Herhangi bir tanesini sen şunu da eleyebilirsin. Sıkıntı yok. Tamam mı? Bir tanesi elendi. Onu biliyorsun. Şimdi sarı top. Sarı toptan 3 tane vardı. 3'ün birlisi 3 bölü. Şimdi 12 tane top vardı. Bir tane kırmızı çekmiştik. Geriye 11 tane top kaldığı için ben buna bölü 11 diyeceğim. Çarpı. var Bir tane daha sarı gitti. O da şu olsun. Bir tane sarı gitti. O da bu olsun. Mavi toptan da 4 tane vardı. 4'ün birlisi bölü. Geriye 10 tane top kaldığı için 10'ün birlisi 10 dedik. Cevap bu. Şimdi gerekli olan sadeleştirmelerimizi yapalım. Mesela örnek veriyorum. 3 kere 4 12 yapar. Burada 12 var. 5 ile de onu sadeleştirdim burası 2 yapar o halde üst taraf 1 kaldı alt tarafta 22 kaldı cevabımız neymiş 1 bölü 22 imiş arkadaşlar olay bundan ibaret evet sağ üst tarafa doğru çıktık demiş ki ırmağın bir problemi çözme olasılığı 4 bölü 5 Ceren'in de 2 bölü 3 ve Semih'in de 3 bölü 7 imiş buna göre bu problemi çözmek için 3'ü aynı anda uğraşıyorsa problemi çözülmüş olma olasılığı kaçtır bakın 3'ü aynı anda uğraşıyor ha 3'ü aynı anda uğraşıyor ve ne demiş? Problemin çözülmüş olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Irmağın çözme olasılığı 4 bölü 5'ti. Ceren'inki 2 bölü 3. Semih'inki 3 bölü 7. Şimdi ırmağın çözme olasılığına P'ı diyelim. Bu kaçmış? 4 bölü 5. Ceren'in çözme olasılığına P'c diyelim. Bu da 2 bölü 3'müş. Ve Semih'in çözme olasılığı da P's. Bu da kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 7'ymiş. Peki üçü aynı anda uğraşacak bakın üçü aynı anda uğraşacak ve çözülmüş olma olasılığı soruluyor ya çok garip yani e, gündelik hayata göre uyarlayabilmek biraz insanın aklını kurcalıyor yani mesela şöyle ırmak çözmüş o beraber uğraşırken ırmak çözmüş olabilir ama Ceren'le Semih çözmüş çözmemiş olabilir Irmak çözememiş, Ceren çözmüş, Semih çözmemiş olabilir. Semih bu problemi çözmüş, Irmak çözememiş, Ceren çözememiş olabilir. Aynı anda Irmak'la Semih çözüp Ceren çözememiş veya Irmak'la Ceren çözüp Semih çözememiş veya Semih'le Ceren çözüp Irmak çözememiş olabilir. Veya hepsi aynı anda çözmüş olabilir. Ulan ben bunların hepsini nasıl düşüneceğim? Bir sürü ihtimal var. Bir sürü ihtimal var evet haklısın. Fakat burada olmayan tek bir ihtimal var. O ihtimal ne? O da ölmek mi dersin? <gülüyor> Şimdi arkadaşım bak. Olay şu. Olay şu. Konuyu farklı yerlere çekme. Olay şu. Burada istemediği tek bir durum var. Sorunun çözülmemiş olması. Hmm, bu soru çözülmüyorsa bu istemediği bir durumdur. Çünkü bana çözülmüş olma olasılığı sorulmuş. Peki çözülmemiş olma durumunu nasıl düşüneceğim ben? Şu şekilde. Irmağ'ın bu soruyu çözememiş olma ihtimali 1 bölü 5. Ceren'in bu soruyu çözememiş olma ihtimali 1 bölü 3'tür. Ve Semih'in bu soruyu çözememiş olma ihtimali 4 bölü 7'dir. Tamam mı? Üçünün beraber bu soruyu aynı anda çözememiş olma ihtimali nasıl bulursun? 1 bölü 5, 1 bölü 3 ve 4 bölü 7'yi çarparsın. Neden çarptığını da birazdan anlatacağım tamam mı? 30 saniye sonra anlatacağım. Bunları çarparsanız üst taraf 4, alt taraf da 15 kere 7'den 105 gelir. Bu bu sorunun çözülememiş olma ihtimali. O zaman çözülmüş olma ihtimali nedir? 1-4 bölü 105'tir. Yani gençler 101 bölü 105'tir. Tamam umarım anlaşılmıştır. 101 asar olduğu için burada herhangi bir sadeleştirme mevzusu da yok zaten. Peki neden çarptık hocam? Yani ben olsam bu soruda toplamak da aklıma gelebilirdi şahsen. Ki genellikle de böyle denemelerde soru bankalarında ve ÖSYM ne yaptığı sınavlarda yapılan farklı e, işlem hatalarının sonuçları da şıkların içerisinde konulduğu için öğrenci tabi o işlem hatasına daldıktan sonra sorunun cevabını bulduktan sonra aa işte çok güzel benim bulduğum cevap şıklarda da var o zaman yüksek ihtimalle doğru deyip lönk diye işaretlediği için sonra Diyor ki, ben bu sorudan ne kadar çok emindim, nasıl hata yaptım diye de düşünebiliyor. O yüzden gençler, dikkatli olacaksınız, bu şekilde halledeceksiniz. Neden çarptık? Niye çarptık? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Aaa nasıl örnekler verelim? Şu örnekleri düşünüyorum. Yani o, o ah, onun ah'sıydı. Şimdi, şöyle düşünelim. Ee, şöyle düşünelim. Bugün... Tamam mı bugün yoldan bugün şuradaki İstanbul yolundan tamam mı bir, bir Range Rover geçme olasılığı tamam bugün buradaki İstanbul yolundan bir Range Rover'ın geçme olasılığını düşünelim ne olsun %3 olsun tamam %3 ihtimalle bu yoldan bugün bir Range Rover geçecek. Yani bugün 100 araba geçtiyse bunun 3 tanesinin Range Rover olma olasılığı var. Tamam mı? Bu düşük bir ihtimal değil mi? Peki bugün günlerden ne? Bugün günlerden perşembe diyelim. Yarın da günlerden cuma diyelim. Cuma günü, cuma günü İstanbul yolundan Range Rover geçme ihtimali %5 diyelim. %5 Şimdi hangi ihtimal daha düşük? Perşembe günü geçme olasılığı daha düşük. Geçmeme olasılığı daha yüksek. Şimdi bunlar birbirinden farklı iki olay. Birbirinden farklı iki olay. Peki ben şöyle desem. Hem Perşembe hem de Cuma. İstanbul yolundan Range Rover geçme olasılığını sorsam. Daha mı küçük çıkmalı daha mı büyük çıkmalı? Çünkü birinde sadece perşembe yetiyorken, ötekinde sadece cuma yetiyorken, üçüncü söylediğim olasılıkta hem perşembe geçsin istiyorum hem de cuma geçsin istiyorum. Bu daha düşük bir ihtimal değil mi? Şimdi %3'ü nasıl yazabiliyoruz? 3 bölü 100 biçiminde. %5'i nasıl yazıyoruz? 5 bölü 100 biçiminde yazabiliyoruz. Peki bu ihtimali yani ikisinin birlikte gerçekleşme ihtimalini, Küçültmem için tabi ki buradaki iki basit kesiri çarpmam gerekiyor. Bu iki basit kesir çarpıldığında 15 bölü 10.000 yapar. Bakın şu normal şartlar altında 0,03'tü. Bakın bu 0,05'ti ama şuna bakıyorsun 0,0015 olur. Gördüğünüz üzere küçük bir sayı evet, küçük bir sayı evet ama çok daha küçük bir sayı. İkisinin beraber gerçekleşme olasılığı. E, sıfır tam on binde on beş diye de okunuyor değil mi? Şimdi aklında bulunsun bir olayın gerçekleşme ihtimalini daha da zora sokuyorsan daha zor bir ihtimal varsa çarpacaksın. Tamam mı? Basit düşün çarpacaksın. Niye? Çünkü çarptığın takdirde şimdi olasılıklar sıfırla bir arasında değil miydi? Evet yani bunun neredeyse tamamı basit kesir. Bir haricinde bunların hepsi basit kesir. E madem öyle basit kesirler çarpıldığı zaman küçülmüyor mu? Evet. Toplandığı zaman ne haber? Büyür değil mi? Eğer sen gidip burada 0.03 ile 0.05'i yanlış bir işlem hatası sonucunda toplamış olsaydın 0.08 ile karşılaşırdın ikisinden de büyük olurdu. Biz bunu istemiyoruz burada. Daha zor bir ihtimal arıyoruz çünkü. Umarım cidden çok dikkatli bir şekilde özenerek anlatmaya çalıştım. Umarım çok iyi Ben çok iyi eminim. Ve devam. Başka bir not daha a ve b ayrık olaylar olmak üzere aynı anda hem a hem de b olayının gerçekleşme olasılığı bakın neymiş p a ile p b'nin çarpımı yani yukarıda söylediğimiz olay ikisini çarpacaksın ayrık iki tane olay var bakın bunlarda ayrık olaylar olduğunu görüyorsunuz bu perşembe günü gerçekleşen bir olay bu cuma günü gerçekleşen bir olay birbirinden bağımsızlar iki farklı olay iki farklı olayın gerçekleşme olasının aynı anda gerçekleşme olasını istiyorsan bu ihtimaller çarpılır ki neden çarpıldığını da söyledim bundan sonra karıştırmaz Örnek 5. 1 ve 2 torbaları var. Bu torbalardan rastgele birinden bir top çekiliyor. Çekilen topun siyah olduğu bilindiğine göre bir numaralı torbadan alınmış olma olasılığı nedir? Şimdi bu topun, çekilen topun siyah olduğu bilindiğine göre diyor. Şimdi burada olasılığımız değişmesi lazım ki biz bu olasılığın ismini de koşullu olasılık diyoruz. Koşullu olasılığın farklı bir e, konu başlığı altında da anlatıla, anlatılabilir. Ama mantaliteyi çözüyorsan e, ve basit düşünüyorsan mutlaka ama mutlaka bildiğimiz standart olasılıkları çözebiliriz. Şöyle düşünün. Ben e, şöyle bir set düşünelim tamam mı? Şu seti aldık. Ben şöyle ölüme koydum ve bu setin arkasında da zar atıyorum. Tamam zarı attım ve sen de bunu tahmin etmeye çalışıyorsun. Tahmin etme olasılığın nedir? Ama bu zarın üstüne bir sayı geldi sonuçta. Varsıyorum ki 2 geldi. Senin 2 deme olasılığın nedir? 1 bölü 6'dır. Çünkü bir tanesini istiyorum. Ama 6 tane e, muhtemel durum var. 1 bölü 6 diyorsun. 3 geldiyse gene bunu tahmin etme olasılığın 1 bölü 6'dır. 5 geldiyse gene 1 bölü 6'dır. 1 geldiyse gene 1 bölü 6'dır. Pekala. Ben bu zar oyununu seninle beraber... Ee, şu an canlı yayında olduğumuzu düşünelim 5 saattir oynadığımızı düşünelim Ve sen 5 saatinde de Bunu tahmin edemedin Ve ben de Sana acıdım Dedim ki ulan dedim bilemiyor Ben buna yardım edeyim Nasıl ederim yardımı Zarı atarım Sonra derim ki bak Ahmet, Mehmet, Veli, Ayşe, Fatma Ecem Biraz da modern isimler söyleyeyim <gülüyor> Hep böyle eski isimlerden söyledik ee, dedim ki bak sana yardımım dokunsun. Zarı attım ben ve 3'ten büyük geldi. Ha, <gülüyor> 3'ten büyük geldiğine göre sen gidip şey demezsin hocam tahmin ediyorum 2 demezsin, değil 3'ten büyük geldi dediğime göre 4, 5 veya 6 geldiğini biliyorsun, tahmin edebiliyorsun. O zaman kaç olduğunu söylersin mesela. Varsayalım ki zar 5 geldi. Senin 5 deme ihtimalin nedir? 5'ten bir tane Tamamından 3 tane 1 bölü 3'tür bakın az önce 1 bölü 6 iken olasılık bilimi bunu tahmin etme olasılığın şimdi 1 bölü 3'e yükseldi 2 katına yükseldi niye çünkü olası muhtemel durumları ben 2 kat azalttım çünkü anlaştık bundan kaynaklı biz buna koşulu olasılık diyoruz Şimdi soruda bize ne demiş? Şimdi o halde bir daha okuyalım sorumuzu. Torbalardan rastgele birinden bir tane top çekiliyor. Çekilen topun siyah olduğu bilindiğine göre demiş. Bakın bilindiğine göre siyah olduğunu biliyoruz. Bir numaralı torbadan alınmış olma olasılığı nedir diye soruluyor. Şimdi bir numaralı torbada iki tane siyah var. Dolayısıyla bir numaralı torbadan o bir tane top çekilmiş o da siyahmış ya. Bu iki siyahtan bir tanesi olabilir. Şurası bir numaralı top. 2 numaralı 1 numaralı torba burası da 2 numaralı torbada bir tane siyah var oradan da sadece bir farklı şekilde alınır. Yani bu siyah top çekildiği biliniyor ya bu siyah top 3 toptan bir tanesi olabilir. Buradaki 3 toptan bir tanesi olabilir ve bunların 2 tanesi 1. torbada olduğu için 2 3 ihtimalle 1. torbadan alınmıştır diyebiliriz bu siyah top sevgili gençler. Evet devam ediyorum 6. örneğimle. Aynı örnek uzaya ait A ve B olayları için A'nın gerçekleşme olasılığı 0.2, B'nin 0.3, ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı da 0.1. Buna göre A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni. Bu ne demek? A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni ne demek? Demorgan kurallarından P, A birleşim, B'nin değiliydi değil mi? Tümleyeniydi değil olmaz. Tümleyeniydi. Peki o halde ben PA veya B'yi hesaplayacağım. Bu da nasıl hesaplanıyordu? PA artı PB eksi PA kesişim B biçiminde hesaplanıyordu. Gördüğünüz üzere PA arkadaşlar 0.2, PB 0.3 ve PA kesişim B de 0.1 olarak vermiş. Bunların ikisini toplayıp 0.1'i çıkarırsanız 0.4'ü elde edersiniz. Şimdi bu benim ne işime yarar? Ben A veya B'nin gerçekleşme olasılığını 0.4 buldum ya Şu ne demektir? A veya B'nin gerçekleşmeme olasılığı Yani o zaman ben birden 0.4'ü çıkarırım ve cevabı kaç bulurum? 0.6 yani cevabımız buymuş deriz sevgili gençler Geçelim 7. örneğe E örnek uzay A da örnek uzayın alt kümesi olmak üzere A'nın gerçekleşme olasılığı x derseniz A'nın gerçekleşme olasılığı 1-x olmaz mı? O halde x artı 4 çarpı 1 eksi x neymiş gençler? 7 bölü 3'ün ta kendisiymiş. Buna göre a'nın gerçekleşmeme olasılığı soruluyor. Yani 1 eksi x soruluyor bize. Şimdi x artı 4 eksi 4 x eşittir 7 bölü 3 diyelim. Buradan x'ten 4 x'i çıkardınız. Eksi 3 x artı 4 eşittir 7 bölü 3 dediniz. Daha sonrasında eksi 3 x'i sağ tarafa davet edelim. 7 bölü 3'ü de sol tarafa fırlatalım. Böylelikle 3 x eşittir. 4'ten 7 bölü 3'ü çıkaracağız 4 eksi 7 bölü 3 yazalım da kolay gelsin 4 kere 3 12 7 çıkardım 5 bölü 3 eşittir ne oldu 3x mi oldu her iki tarafı 3'e bölersen 5 bölü 9 eşittir x gelir şimdi bizden ne isteniyordu a'nın gerçekleşmeme olasılığı isteniyordu yani şu yani 1 eksi x o halde x buysa 1 eksi x 1 eksi 5 bölü 9'dur bu da bize 4 bölü 9'un ta kendisini verir deriz Geçtik mi 8'e? Bir zar masanın üzerine atılıyor. Pekala. Zarın üst yüzüne gelen sayının asal ve tek gelme olasılığı. Şimdi P asal diyelim. Asal gelme olasılığı. Bir de P tek diyelim. Bu da tek gelme olasılığı olsun. Asal ve tek diyorsa P asal. V deyince kesişim alıyorduk. Tek. Şimdi bu ne demektir? P asal. P asal. Artı P tek. Eksi. P asal ve ha, pardon özür dilerim çok özür dilerim çok üzgünüm. P asal kesişim teki buluyoruz yani asal ve teki buluyoruz. Dolayısıyla biz burada P asalla neyi çarpacağız? P teki çarpacağız. Şimdi tabi tüm bu zahmetlere gerek var mı? Düşün, düşünmek de gerekiyor. Şu şurada bir dursun soru işareti koyalım. Bu zahmetlere gerek var mı? Her şeyini bu oyunu kuranına göre oynamak zorunda mıyız acaba? Şimdi P asal, zarın üstünde kaç tane asal var? 2 var, 3 var, 5 var. O zaman 3 bölü 6'dır. Zarın üstünde 6 tane sayı var. Kaç tane tek var? E, 3 tane. E bu da 3 bölü 6. E, eyvallah. O zaman ben 3 bölü 6 ile 3 bölü 6'yı mı çarpacağım? Ya da zaten Türkçe olarak düşünürsem soruyu. Hiç aklına gelmemiştim mi Türkçe olarak düşünmeyi? Bana diyor ki asal ve tek... Yahu kardeşim zaten asallar 2, 3, 5'ti. Hem asal hem tek olan hangisi var? E 3 ve 5 var hocam. O zaman istenen durum 2'dir. Tüm durumda 6'dır. Cevabım kaçtır? 1 bölü 3'tür derim ben. Umarım anlaşılmıştır. Bakın hem asal hem de tek geldi. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlarım bu tarz zahmetlere girersek bunlar bizim kafamızı karıştırır. Soru işareti mor işaretine gerek yok. Bizim istediğimiz tüm durum işte bu. Asal ve tek istiyorsa asalları önce yazdım. Yazdıktan sonra dedim ki bunların asal olanların içinde tek olanlar 3 ve 5. Yani benden 2 tane sayı istiyor. E bu zarın üstünde 6 tane sayı var. O halde cevabımız 1-3'tür deriz. Devam ediyorum. Hangi soruyla? 9. soruyla. Doğru soruda mıyız aynı? Şimdi içinde 3 tane kırmızı şunlar. 4 tane siyah ve 2 tane mavi bilgi bulunan bir fanosun içinden. Rastgele seçilen 3 bilgenin hepsinin de farklı renkte olması olasılığın kaçtır diye soruyor. Hepsinin farklı renkte olması için kırmızı, siyah ve mavi istiyor. Yani bir tane kırmızı, bir tane siyah, bir tane mavi istiyor. Bunları sıralamamız falan gerekiyor mu hocam? Yok. Bana ne diyor bak? Seçilen diyor. Seçmen yetiyor. Sıralama, Sırala demiyor ki sana. Tamam seçmen yetiyor. Peki bir tane kırmızı almam gerekiyor. Biz kaç tane top çekiyoruz arkadaşlar? 3 tane bilye çekiyoruz. Bizim öncelikle şu kırmızıyı bir bulalım. Kırmızıdan 3 tane. O halde 3 toptan bir tanesini seçtim. Çarpı. Sarıdan, siyahtan özür dilerim. 4 tane vardı. Ben bir tane seçeceğim. 4'ün birisi. Çarpı. Maviden 2 tane var. 2'nin birlisi biçiminde seçtim. Bölü, bölü. Toplam kaç top var? 2, 3, 4 daha 9 top var. 9 toptan kaçını seçtiniz? 3'ünü seçtiniz. Tüm durumda bu. Evet artık işlemi yapalım üst taraf 3 çarpı 4 çarpı 2'den gençler 24 gelir alt tarafta 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2. Şimdi o halde 3'e böldüm 3'e böldüm 3 geldi 2'ye böldüm 2'ye böldüm 4 geldi 3 kere 4 12 24'ü 12'ye bölerseniz 2 gelir üst tarafta 2 alt tarafta 7 yalnız kaldı o halde cevabımız 2 bölü 7'dir deriz. 10. sorumuz. 10 adet özdeş kağıdın üzerine A B C Ç, D E F G yumuşak G ve H harfleri yazılarak kağıtların tamamı bir kutunun içine atılmış. Pekala. Daha sonra bu kutudan çekilen kağıt geri kutuya atılmaksızın 3 tane kağıt çekilmiş. Çekilen kağıtlarda yazılı harflerin alfabetik sıraya göre çekilmiş olma olasılığı olması olasılığı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi gençler. Bakın ben bu kutudan Tamam mı? Kutuya geri atılmaksızın 3 tane kağıt çekiyorum ya sırayla. 1 numaralı kağıt, 2 numaralı kağıt ve 3 numaralı kağıt. Şimdi bu kağıtların, çekilen kağıtların alfabetik sıraya göre çekilmiş olma durumunu gözeteceğim. Tamam mı? Dolayısıyla toplamda önce tüm durumu hesaplayalım. 3 tane kağıt çekeceğim. Birinci çekilişte 10 birinci çekilişte tanesinden bir tanesi. ikinci çekilişte 9 tanesinden bir tanesi. Üçüncü çekilişte de sekiz tanesinden bir tanesini seçerim. İşte bu bana tüm durumu verecektir. Peki istenen durum ne? İstenen durumda pay kısmına yazacağız değil mi? İstenen durum bu çekilen üç tane kağıdın alfabetik sırada olması. Şimdi ben herhangi üç tane top çektiğimde bunları sıralı değil de birden böyle elimi daldırdım top değil kağıt. Üç tane kağıdı hop şöyle elimle yokladım. Üç tane kağıdı çıkardım. Gibi düşünelim. Bu şekilde seçim yaparsam 10 tanesinden üçlüsünü seçerim. Yani onun üçlüsü. Bu da bana 120'yi verecektir. Tamam. Şimdi peki bu 120'yi veriyor da bu 120 tane seçim benim ne işime yarar? Örnek veriyorum sen burada. G'yi seçtin. E'yi seçtin ve H'yi seçtin. Yani elimizde neler var? G var. E var ve H var. Arkadaşım bunlar... Alfabetik sıraya göre dizecek olursam tek bir şekilde dizilir. E, G ve H. Tek bir şekilde. Evet bunlar 3 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Eyvallah. Ama tek bir şekilde alfabetik sıraya göre dizilir. Yani o halde ben burada 10 tane harfi üçerli üçerli seçip bunları da alfabetik sıraya dizersem 120 tane seçeneğim vardır demektir. Yani istenen durum 120 taneymiş. O halde şu 10'la şu sıfırı bir götürelim. 12'yi 3'e böldüğünüz 4. 9'u 3'e böldüğünüz 3. 4'e böldüğünüz 1. 4'e böldüğünüz 2. Alt tarafta 3 kere 2'den 6. Üst tarafta sadece 1 kaldı. Demek ki benim bu olasılığım kaçmış? 1 bölü 6'ymış. Evet devam ediyorum. Kaçıncı sayfamız ya burası? 217. sayfamız artık. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Biraz da üzülmüyor da değilim açıkçası yani. Örnek 11. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının dörtten küçük geldiği bilindiğine göre bu sayının asal sayı olma olasılığı. Şimdi dörtten küçük geldiğine göre ya bir gelmiştir ya iki gelmiştir ya da üç gelmiştir. Doğru mu? E bu sayının asal sayı olma olasılığı. Asal iki tane var. Dolayısıyla iki bölü dörtten küçük geldiği bilindiğine göre bu üç tanesinden biri gelmiştir demiştik. Tüm durum nedir? Üçtür. Cevabımız iki bölü üç. On ikinci örnekte. Bir atıcının hedefi vurma olasılığı iki bölü beştir. Bu atıcı arda 3 tane atış yapacak. Bu atıcının 3 atıştan en az ikisini vurmuş olma olasılığı kaçtır? En az ikisini vurmuşsa vurmuş, vurmuş, vuramamış ya da tamamını vurmuş olma olasılığı soruluyor bize. Şimdi vurmuş, vurmuş, vuramamış olma durumu sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle düşüneceğiz. 3 tane atış vardı. Bu 3 atış vurmuş, vurmuş, vuramamış. Vurmuş, vuramamış, vurmuş veya vuramamış, vurmuş, vurmuş. Ne biçim bir kelimeymiş o ya Söyledikçe çirkinleşiyor. Vurmuş. Tamam mı? Peki bu kadar durum var, bu kadar ihtimal var. O halde arkadaşlar diyorum ki önce şunu bulalım. Bu temiz. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Vurmuş, vurmuş, vurmuş. Vurma olasılığı 2 bölü 5'ti. 2 bölü 5 birinci atışı vurdu, ikinci atışı vurdu, üçüncü atışı vurdu. Çok güzel. Yani burası ne olur? 8 bölü 125 olur. Şimdi bu cepte gelelim şuna. Birinci atışı vuracak. İkinci atışı vuracak. Üçüncü atışı vuramayacak. Vuramama ihtimaline 3 bölü 5. Birden çıkarıyoruz ya. Demek ki burası da kaçmış? 12 bölü 125 mi? E şimdi ben alt kısma geçtiğimde de bu sefer 2 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 diyeceğim. Yani şunun aynısını bulacağım. Bu da 12 bölü 125. O zaman alttaki de 12 bölü 125 gelecek. Yani bu ihtimalden 3 tane var. O zaman çarpı 3 diyelim. Bu da bana 36 125'i verecek. Şimdi arkadaşım şu farklı bir ihtimal. Burada da atış yap yapılan atışlar vuruyor hedefi. İstenen şekilde vuruyor. Burada da yapılan atışlar istenen şekilde vuruluyor. Dolayısıyla sen bu sonuçları çarpmayacaksın. İkisi de bizim istediğimiz ihtimaller olduğu için toplayacaksın. O halde 36 ile 8'i toplarsanız 44, alt kısmı 125 olur. Cevabımız da 44 bölü 125'tir diyebiliriz. Ve sağ üst taraftayım. 10 tane nokta kullanılarak çizilen üçgenlerden seçilen birinin yalnızca bir köşesinin D1 doğrusu üzerinde olması olasılığı kaçtır? Şimdi burada kaç tane üçgen vardı? Toplamda 10 tane nokta olduğuna göre 10'un Üçlüsü kadardı değil mi? Hayır. Onun üçlüsünden D2 doğrusu üzerindeki 6 noktadan seçilen üçünü ve D1 doğrusu üzerinde seçilen 4 noktadan 3'ünü çıkaracaksın. Çünkü şunu şunu ve şunu seçtiğini düşünürsen üçgen çizemezsin. Onun üçlüsü 120. Altının üçlüsü 20. Dördünün üçlüsü 4. Bu da bana 96'yı verir. Yani 96 tane üçgen varmış. O zaman benim tüm durumum 96. Şimdi neyi bulacağım? Yalnızca bir köşesinin d1 üzerinde olduğu durumu Yani bizim üçgenimiz şu pozisyonda duracak İki köşesi d2 doğrusu üzerinde Bir köşesi de d1 doğrusu üzerinde olması gerekiyor O zaman yukarıdan ben bir tane nokta seçeceğim 4'ün birisiyle çarpı aşağıdan iki tane nokta seçeceğim Altının ikilisiyle soru bitti arkadaşlar 4'ün birisi 4 altının ikilisi 15 4 kere 15 60 yapar Bölü 90 derseniz sıfırlar gitti. Cevap 6 bölü 9'muş yani 2 bölü 3'müş diyebiliriz. Ve 14. sorumuz bu da bizim son sorumuz olması gerekiyor. Bu video için bakalım aynen daha sonrasında olasılık konu testini çözeceğiz gençler. ABC ikiz kenar dik üçgen. İkiz arkadaşlar bunlar. Yani şununla şu birbirine eşitmiş. AB'nin 6 cm olduğunu da söylemiş. O zaman burası da 6 cm'dir. Üçgen üzerinden seçilen bir noktanın Üçgenin köşelerine en fazla bir birim uzakta olması olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Şunu nokta şurası. Ben bu noktayı elime koydum. Ve en fazla bir birim uzaklıkta diyor ya Bakın şurayı şöyle taradığımı düşünürseniz Bu taradığım bölgede olacak. Yani şunu bir radar gibi düşünün. Şöyle sürekli döndüğünü düşünün. Şurada taradığı bölgede olma ihtimali soruluyor bize. Yani o halde nasıl bir ihtimaldir bu? Şöyle bir ihtimaldir. Şurası bir santim, şurası bir santim işte şu bölgede olmasını istiyor. Veya şurası bir santim, burası bir santim işte şu bölgede. Burası bir santim, burası da bir santim veya bu bölgede olmasını istiyor. Çünkü en fazla bir birim uzaklıkta diyor. Ve bu bölgelerin her birinden seçtiğim yani şu taradığım bölgelerden seçtiğim her bir nokta üçgenin köşelerine en fazla bir birim uzaklıktadır. Peki ben bu bölgelerin alanları toplamını bulabilir miyim? Tabii ki buluruz. Bak burası 45'ti, burası 45'ti, burası 90'da Toplarsanız bunlar bir kenarı bir birim olan yani şöyle e, yarıçapı bir birim olan şöyle diyelim. Mesela birini koydum böyle oldu, tamam ötekinde koyduk şu şekilde oldu. Ötekinde koyunca şöyle denk gelir ve 180 derece yaptığı için 45-45-90 demek ki bunların toplamı yarıçapı bir birim olan bir yarım daireymiş. Tamam yarım daire ise pi çarpı r kare r kaç bir birin karesi bölü 2 yani pi bölü 2 bu kırmızıların toplamı bölü tüm üçgenin alanı tüm üçgenin alanı ne 6 kere 6 bölü 2 yani 18 o halde bizim cevabımız ne olur pi bölü 36 hocam böyle bir olasılık olur mu olur mu? niye olmasın basit kesir değil mi basit kesirse olur kardeşim cevabımız pi bölü 36'dır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, arkadaşım olasılık kısmının soruları inanılmaz harika konu testindeki sorular. O yüzden önce testini çöz, çözemediği soruları gel benden dinle, bir güzel öğren, sonrasında keyfine bak. İstatistik konusunda daha sonrasında görüşeceğiz. Size çok seviyorum, Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.